Merhaba. Evet, merhaba. Buluştuk. Buluştuk sonunda. Kaç yıl oldu? 2016. Yok be, 2019'a geldin mi? Onu unut. <gülüyor> <gülüyor> Zehra kuşumla Konya'da buluştuk. Evet. Etli ekmeği gömdük. <gülüyor> Ve Konya'ya gitmişken Mevlana şekeri. Olmazsa olmazdı. Bayılıyorum ya. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir kere bir arkadaşım Konya'dan bana çok seviyorum diye Mevlana şekeri getirmişti. Levent. <gülüyor> Ofiste yorum yorum var ya. Bir hafta sonra böyle her yerimden sevince attı ama <gülüyor> hala. <gülüyor> hala <gülüyor> şeker yemeye devam edeceğim Çok güzel. Tadı güzel. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Kokusu şu an benim burnumda. Size geldi mi? <gülüyor> oh. Yiyelim, <gülüyor> kapat. Afyon'a gidiyoruz. Her yerde kar var. Bodrum'a gideceğiz. Hava nasıl olacak? Bahar. <gülüyor> Sen mont bile almamışsın Bodrum'a gidiyorum diye. <gülüyor> Onların kışı götürmem oraya. Adımla seslendi. Nasıl gitti? Nasıl üzgünüm. <gülüyor> Geliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın, biz <gülüyor> gece saat 1'de geldik otel'e ve nasıl bulduk oteli onu bile hatırlamıyorum. Hemen uyuduk. Şimdi size küçük bir e, oda turu yapayım. Zaten küçücük bir oda. <gülüyor> Buradan giriyoruz. Valizler. Böyle küçük bir e, banyosu var. Hello. Ondan sonra da şöyle bir oda. Çok bir şey yok. Sadece yatmalık. <gülüyor> Böyle yer arıyorsanız öneririm. Ay duvar geldi. Burası da dışarısı. Horozlar ötüyor. Limana geldik. Gel. Yani şöyle Mart ayında limana gelmek Ankara'dan sonra inanılmaz iyi geldi ya. Az önce çok tatlı bir merdiven gördü. Size de göstermek istiyorum. Çok güzel. Çeşmenin tatlılığı. Bu Bodrum sanayi tostu ve tabii ki de çay. Merhaba, kaçıncı durağımıza geldik? Saymadım. Bana bir Her gün. İşler nasıl gitti? Karışık. Abone dördüncü. Kafam da karıştı? Biz buraya aslında Zehra'nın bir işini halletmeye geldik. Ay seni çağırmıyorum. Pardon. <gülüyor> Biz şimdi biraz bunları konuşalım. Yani Mart ayında kocunun daha sıcak olacağını düşünmüştüm. Ama baya soğuk. Yani çok tabii bir Ankara'da soğuğu yok ama. Gene de güzel. Zehra... Şurada. <gülüyor> Ve telefonu hiç susmuyor. Ben de böyle geziniyorum. Yani... Ev arıyoruz. <gülüyor> Bodrum'da. Bulabilirsek Zehra'yı Bodrum'a yerleştireceğiz. Darısı... Benim başım Mudoya girelim mi? Girelim. Bu taraftan. Çok Nerede? Buradan. Giriyoruz. Biz, Biz Mudo'ya giriyoruz. Bye! <gülüyor> Zehra'ya Bodrum'da yaşarken giyebileceği bir elbise. <gülüyor> Elindeki ne öyle? Diploma mı? İş başvurusu için gerekli belgelerini gözet. <gülüyor> Rulo şeklinde. Neyse yapmayacağım. <gülüyor> Zehra. Şu kaktüslerin güzelliğine bakar mısın? Nasıl böyle yetiştiriyorlar? ya? Ben bir tane sukulent aldım. Pardon, burada kendiliğinden yetişiyor. Yetiştirmiyorlar. Ben sukulent aldım, öldü. Kurak <gülüyor> Ben mi yanlış Şuna yapıyorum? Şuna bak. Ay çok güzel. <gülüyor> Şu an kızartma kokuyor burası. <gülüyor> Ay, evler çok tatlı. Tavuklar ve limon ağacı. Ya şurada güzel bir sokak buldum, çekeceğim hep bir araba. Neyse en azından Doblo değil. Mesela bir fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf Türkiye'de bir fotoğraf çekiyorum, sokak fotoğrafı. Her yerde bir ne var plaka. <gülüyor> 23 plaka benim. <gülüyor> Sehra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fatiha okuyayım dedim. Burada bir e, hayrat var. Onlara benden başka <gülüyor> diye düşündüm. <gülüyor> Hayrına. <gülüyor> Sevabına ne bileyim öyle bir şeyler yaptım işte. Allah kabul et. Amin. <gülüyor> Akşam yemeği için Madoya geldik. Umarım sesim geliyordur. Ben ne yaptım? <gülüyor> Sağlıklı şeyler yemeye devam ediyorum. <gülüyor> Zehra, peki ben ne? <gülüyor> Sen ne yaptın? Afiyet olsun şekerli. Yorum <gülüyor> sizde. <gülüyor> Bodrum'da işin olursa spora başlayacaksın değil mi? Ben zayıflayacağım. Öyle umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefon mu? Bugün Bodrum'da ne oldu? Yağmur yağdı. <gülüyor> evet çünkü biz geldik. Çünkü biz geldik, kar getirdik, donduk. Artık gün bitti bu kadar. Hadi bay. Bugün ikinci gün, sabahtan bir saat, kaç oldu? Dört oldu. Hala video çekemedik ve ben kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım. Tut. <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görünmüyorum. Destek vereyim. Tut. Ön kamerada zaten açık. Ay bugün hiç çekemedik. Evet. Zevran'ın minnoş işlerini hallediyoruz. <gülüyor> Olsun. Selam Beni <gülüyor> <gülüyor> mi çekiyorsun? Evet Ben kendini çekiyorum Hayır seni <gülüyor> çekiyorum Tamam selam olsun Nasılsınız? <gülüyor> Zehra Hanım Peki. Rabia Hanım diyecektim Rabia, <gülüyor> Rabia beni andı Rabia bizi söylüyor Afiyet olsun Afiyet olsun Nasıl buldun burayı? Normalde böyle Çünkü ağzı dışı kafamı sevmiyorum Hı -hı. Ama Türk kahvesini her yerde beğenmiyorum. Hmm. Ben beğendim. Fiyatı çok uygun. Sadece 11. Tl. <gülüyor> Gelin buraya. <gülüyor> Sadece 11 <tl>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Joy Art. <gülüyor> Joy Art. <gülüyor> Joy Art. Bodrum. Gelirseniz haber <gülüyor> Senin <gülüyor> misafirin oluruz artık Bodrum'da. Evet. Geliriz o zaman baba. Bak sen Hadi bakalım. de Bodrum'un gerçek yüzü, bomboş sokaklar. Bom sokaklar ve sabah dedim ki ısınıyor muyuz acaba <gülüyor> donduk <gülüyor> donduk yani Bence eski çok üşüyor, ben iyiyim Bir Bodrum'lu olarak iyi olduğunu biliyorum sevgilim ama ben üşüyorum <gülüyor> Dün geldi <gülüyor> masajı. Acilen buraya gitmem lazım. Peki biz bu saatte sokakta ne yapıyoruz? Ee, çay içmeye çalışıyoruz. Nerede? <gülüyor> Nerede? Ay burası çok güzel bir yer bence. <gülüyor> Gösterdiğim ne kadar incik, boncuk, otantik şey var. Ben oradayım. <gülüyor> Beğendim. Bir daha söyler misin az önce? Hiç söylememiş gibi. Ne var orada? kıza diyorum ki bu kız sebzeli döner yiyelim diyorum. Hiç. Hiç oralı değil. Hiç söylememiş gibi. Şimdi görünce bak hemen aklıma sen geldi. Ama yiyemiyoruz. Ama sanki. sanki oraya ışık vuruyor. Sanki. <gülüyor> Peşine çay da ver <gülüyor> Burası açık mıymış? Yapabilmiş. Peki, hadi gidelim. Tamam. <gülüyor> Yiyecek yer bulamayınca buraya geldik. Yunuslar Karadeniz. Çayımızı bulduk mu? Su bardağı çayım. Ay, otele geldik. Akşamları buz gibi. Yarın, o zaman görüşürüz. Günaydın. <gülüyor> Zehra mutsuz. Ben de mutsuzum. Ev yok. Ev yok. Ya Bodrum'da kiralık ev yok. Biz buraya aslında ev bakmaya gelmiştik. Ev bulursam şayet başarım için YouTube kanalı açacağım. <gülüyor> Bodrum'a nasıl yerleştim? atlı vlogma hoş geldin. <gülüyor> yani... Benim burada son günüm. Zehra'nın bir ömür kalmasını dilerim. Umarım. Ama ev bulamıyoruz. Konteyner koyacak yer bile yok. Bir tarlanız varsa... <gülüyor> hani biz oraya bir konteyner atarız. Çok güzel olur. Geliriz... Gireriz. Olmadı duvarını öreriz falan. Hani yaparız bunu. Yaparız. Çıkarken de bırakırız yani. Hiç problem değil. Ama yok. yok. Ev arıyoruz. Kiralar çok yüksek yat falan mı alsam denizde işte. Mümkün. Çok param var da. Mümkün belediyeye de yakın. Aynen. Mümkün. Tekne de olur şöyle. Olur. Evet. Ay. Bu Ay güneşi başımı saçacak Evet. Bakayım. Ay lafını kesmedin işte. Kız burada varıyor. Ben de şey düşünüyorum. Buranın güneşi ne kadar güzel çıkıyordur. <gülüyor> evet. Ay benim içim yanıyor. Şimdi şurada bir şeyler yiyeceğim. Benim isteğim üzerine geldik. Hakkıç <gülüyor> bir mekana geldik de smoothie bol söyledi. Ay. Yer misin? Bu bir tadına bakacağım. Aman. <gülüyor> tadına bakayım. Ay. Bakamıyorum. Beğendin mi? Beğendim. <gülüyor> Biz onu da gösterelim. Biz nereye geldik? Nereye geldik? İlçeye al. Başka hiçbir yer yokmuş gibi. <gülüyor> yok yok gezeceğiz çünkü belki de Zehra'nın evini dizeceğiz. Gelir mi bir Bodrum ev vlog? Olabilir. İstediğim gibi düzebilirsem olur. <gülüyor> Beklemede kalın. Bakın burada ne buldum. Bunlardan olup ev yapabilirsiniz. Alacağım bir tane. İşte Zehra'nın istediği yatak. İyi geceler kanka. <gülüyor> Çocuk. Bak şimdi. Ben karyola istediğimde şöyle oluyor. E baza'yı ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> e eşyalarını nereye koyacaksın? <gülüyor> Önemli değil zaten evde çok bir yer Gidiyorum. <gülüyor> ya. Gidiyorum. Ankara'ya dönmek istemiyorum. Burası. Burası çok güzel. Zehra kuşum beni şeye bırakacak. Otobüse. Otobüse. <gülüyor> Ağlıyorum bir an önce gel tamam mı? Tamam, geleceğim. Bundan sonra buradayım. Yerini hazırlayacağım. Söylemişti dersin. <gülüyor>